Jean-Paul Gaultier Lemale her duruma uygun kadınları yıllardır kargaşa içinde tutan bir erkek Parf varsa o da Jean-Paul Gaultier Lemale'dir. O jantal koku karakteri ve çok erkeksi Fogre uzumu ile Lemale, gerçek bir uzun soluklu parfüm ve Jean-Paul Gaultier erkek Parf amiral gemisidir. Jean-Paul Gaultier tarafından, Tasarımcıca uzun süredir ilham kaynağı olarak hizmet eden bir figre sajgı duruşu niteliğindedir denizci. Lema'le, özel bir erkeklik sunan bir koku. Son derece modern bir dokunuşla şehvetli bir jaratın kullanılan koku notları ile francis jkjkjkjanın sana jolladığı parfüm nane, bergamot, portakal çiçeği, tarçın ve kimjon canlandırıcı, örneğin tarhun, orjantal kakule, lavanta gibi otlar ile erkek aralığındadır. Sandal ağacı, kehribar, vanilca, tonka fasulyesi ve sedirin sıcak, yumuşak aromaları karşı konulmaz, benzersiz bir temel sağlar. Baharatlı notası erkeksi, aromatik parfüm önce çok baskın bir etkiye sahipken, ardından şehvetli, yumuşak notalara dönüşü jor, jin ve Jan gibi karşı konulmaz ve benzersiz bir karaktere sahip sıklıkların parfüm Yılında. Lemale parfüm ve beraberindeki reklamı bir kez daha koku yıldızı olarak kabul edildi. Tüfek notlar bergamot harun kaku le lavanta nane kalp notları kimjon tohumu portakal çiçeği tarçın temel notlar kehribar sandal ağacı tonka fasulyesi vanilja sedir. Yılında piyasaya çıksıflen koku uzun zamandan beri onu bir klasik haline getirdi ve uluslararası alanda en başarılı parfümçüler serisinin vazgeçilmez bir parçası. Kombinasyonu ile enerji ve tazelik, dökmejen edilir olduğu kabul çağır açan haleflerine için.